Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar 8-14 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş Boğa Burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Hafta başından itibaren Ay ışığını yavaş yavaş küçültecek. Hafta sonunda son dördün fazına ulaşmış olacağız. Pazartesi günü Ay Yay Burcunda ruh halimiz daha imser, cesur, deneyimser olabilir. Özgürlüklerimizi önemseyebiliriz. Kültürel konular, spor, fiziksel aktiviteler, yabancı kültürlerle ilgili konular, seyahatler ve bu alanlara daha fazla odaklanabiliriz pazartesi günü. Öğle saatlerinde zaman zaman belirsiz ve kararsız hissetmemiz mümkün. Bir yandan da çok idealist ya da düşünce ve inançlarımızı savunmada çok fanatik eğilimlerimiz de olabilir sakin ve dengelik davranmakta fayda var. Sağdan itibaren Ay Oğlak burcuna geçecek. Sorumluluklarımızı, görevimizi, işimizi, kariyerimizi hafta ortasında özellikle daha fazla öne alabiliriz bu alandaki işte çalışmalarımız olabilir bazı toplantılarımız görüşmelerimiz olabilir randevularımız olabilir genel itibariyle biraz daha görev odaklı olacağız bu haftanın genelinde Perşembe günü Ay Kova burcuna geçecek Perşembe ve Cuma günü sosyal konulara arkadaş ilişkilerimize ya da toplumsal alanlardaki grup çalışmalarına odaklanabiliriz ancak ay Boğa burcundaki Merkür'le Uranüs sert açılar da yapacağı için Perşembe öğle saatlerinden itibaren Cuma günü biraz gerilimler, stresler, işte arkadaş gruplarında bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Ticari konularda parasal harcamalarımızına daha temkinli olmakta fayda var. Hafta sonu Ay balık burcunda olacak. Hafta sonu biraz daha içe dönük enerjiler, daha duygusal enerjiler altındayız yalnız kalmak isteyebiliriz dinlenmek isteyebiliriz Pazar gününün gökyüzü çok önemseniyor biliyorsunuz önemli bir gün Pazar günü tüm gün boyunca ay balık burcunda olacak yengeç burcundaki Venüs de yine balık burcundaki satürne teması olacak ay balık burcunda ilerlerken duygusal motivasyonlarımız daha çok maneviyata yönelir inançlar işte ideallerimiz burada Önemlidir. Yakın çevre ilişkilerinde daha fedakar, daha empatik olabiliriz. Anlayış, kabulleniş gibi kavramlar güçlenebilir. Merkür artık retrosunu bitirmek üzere Boğa Burcu'nda durağınlaşacak. Ve bu tabii ki zihinsel faaliyetlerimizde biraz sıkıntı yaratabilir. Karar verme süreçlerimizde zorluklar çıkarabilir. Aynı zamanda biraz takıntılı düşüncelere yol açabilir iletişim konularında haberleşme konularında engeller kısıtlamalar yavaşlamalarla karşılaşabiliriz pazar günü öğleden sonraki saatlerde ay Uranüsle akşam saatlerinde de yine boğa burcundaki güneşli olumlu açılar yapacak öğleden sonraki saatlerde biraz enerjisi anlamda hızlanma değişiklikler biraz heyecan yaratacak durumlarla karşılaşabiliriz ancak genelinde daha huzurlu dengeli olabileceğimiz bir gün. Biraz daha belki ilişkilerde memnuniyetimiz artabilir, ee, uzun vadeli beklentilerimiz, istikrar güven arayışlarımız gün içerisindeki kararlarımızda, davranışlarımızda çok önemli hale gelebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.